Gelişmiş arama nedir, nasıl uygulanır? Liste ekranlarında tek bir arama kutucuğunda yazılan kelimelerin tüm alanlarda aranıp bulunan kayıtların filtreli bir şekilde görüntülenmesini sağlayan bir arama türdür. Uygulamasına baktığımızda ise örnek olarak stok kartlarını inceleyecek olursak F10 arama menüsüne geldiğimizde stok yazarak stok malzeme listesini görüntüleriz. Listemizin sol kenarından Gelişmiş arama seçeneğine geliriz. Açılan arama seçenekleri penceresinde aramak istediğimiz kelimeyi yazarız ve bu arama işleminin hangi alanlarda yapılacağını 3 nokta seçeneğinden belirleriz. Örneğin aramak istediğimiz kelime klima olsun. Aramak istediğimiz alanı belirleyelim. O kelimenin stock kartı üzerinde sadece açıklama kısmında aranmasını isteyelim. Bunun için tüm alanları gri ile işaretleyip sadece açıklama hatırını yeşile işaretlememiz gerekmektedir. F2 ara tuşu ile filtreli sonuçları görüntüleriz.